Yalancı Çoban Dağ başında koyunlarını otlatmakla olan bir çobanın bir gün canı sıkıldı. Sonunda koyunlarını otlattığı köylülere bir şaka yaparak eğlenmeye karar verdi. Sürüyü bırakıp köye doğru koşmaya başladı. Bir yandan da bağırıyordu. ''Kurtlar! Yetişin! Sürüye kurtlar sağlık!'' Bunu duyan köylüler hemen yardıma koştular. Sürünün bulunduğu tepeye geldiklerinde, Sürünün sakin sakin otlamakta olduğunu gördüler. Korunları saydılar, içe içecek yoktu. Çobança kahkahalarla gülüyordu. Köylüler kızdılar tabii bu şakaya. Bir gün sonra çobanın yine canı sıkıldı. Ve bir gün önce yaptığı şakayı tekrarlamaya karar verdi. Sürüyü bırakıp köye doğru koşarken bir yandan da bağırıyordu. Geçişim, geçişim, kurtlar sürüye saldırıyor. Bu kez köylülerin bir kısmı çobanın yalan söylediğini düşünüp hiç ilgilenmediler. Ben kısmı da belki bu kez doğru söylüyordu diye düşünüp yazdıma koştular. Ama sürünün otladığı yere vardıklarında çoban yine kahkahalarla gülmeye başladı. Siz de hemen aldatıyorsunuz canım. Sadece şaka yaptım. Köylüler artık çobana hiç güvenmiyorlardı. Ama çoban ne büyük bir hata işlediğin farkında bile değildi. Çocuklu yine canışık buluyordu. Tam aynı şakayı bir kez daha yapmayı düşündüğü sırada sürüye gerçekten kurtlar saldırma başlamış. Çoban çok korkmuştu. Bağırmaya başladı. Yetiştik, yetiştik bu kez şaka değil. Şuraya gel. Gerçekten... Köylüler çobana güvenmiyorlardı. Bu yüzden kimse yardıma gitmedi. Çoban güçlükle kurtardı sürsünü ve kendisini kurtardı. Hatta bu arada birkaç koyunu kaybetmişti. Köye döndüğünde köylüler bu kez çobanın doğruyu söylediğini anladılar ama neye yarar? Bu olay sonunda çoban bir şeyi çok iyi anladı. İsterseniz bunu size kendisi söylesin. Sevgili arkadaşlar, ben yaptığım hatayı anladım. Başlangıçta sadece eğlence olsun diye yalan söyleyip köylüleri kandırdım. Ama bu yalanın yüzünden köylülerin güvenini kaybettim. Kurtlar sürüye gerçekten saldırdığında neredeyse canımı zor kurtar. Ama sonunda yalan söylemenin ne kadar kötü bir davranış olduğunu. Bir daha böyle şakalar yapmalı ya ve yalan söylememeye karar.